Ben senden her türlü daha iyiyim. Necati maç ona 0 bitti. Bir gol bile atamadın. Hayır Remzi, tira yanlış yerde. Bu tira burada değil, şöyle. İşte, sen yanlış okuyorsun. 10-0 değil, sen 1, ben 0-0.